Üç tane vektörümüz var, a, b ve c vektörleri. a vektörü artı b vektörü, c vektörüne eşit. Şimdi bunun üzerinden size bazı sorular sorayım. Bir tanesi şu, c vektörünün büyüklüğünün a vektörünün büyüklüğü artı b vektörünün büyüklüğüne eşit olduğu bir senaryo yaratabilir misiniz? Diğer sorumuz da şu, a, b ve c vektörlerini kullanarak, c vektörünün büyüklüğünün a vektörünün büyüklüğü artı b vektörünün büyüklüğünden büyük olduğu, daha büyük olduğu bir senaryo olur mu? Öyle a ve b vektörleri bulun ki bunları topladığınızda büyüklüklerinin toplamı toplam vektörün büyüklüğüne eşit olsun. Ve yine öyle a ve b vektörleri seçin ki toplam vektörün büyüklüğü bu iki vektörün büyüklüklerinin toplamından büyük olsun. Evet, biliyorum, ilk bakışta, ilk duyduğunuzda biraz karışık, karmaşık gelmiş olabilir, ama cevap çok basit, azıcık düşünün ve cevabı kolaylıkla bulacaksınız. Hatta buldunuz, değil mi? İkinci senaryo biraz başınızı ağrıtmış olabilir, ama bunun da üstesinden geldiğinize eminim. İsterseniz, hemen bazı vektörler çizerek başlayalım. Mesela, A vektörü böyle olsun, B de böyle a artı b'yi bulmak için ne yapıyoruz? b vektörünü kopyalıyoruz, şuradan kopyalıyoruz ve a'nın bitiş noktasına yapıştırıyoruz. Bu durumda a artı b, yani c, böyle bir şey olur, değil mi? Bu üç vektörün her zaman bir üçgen oluşturacağını fark ettiniz, değil mi? Ve eğer bir üçgeniniz varsa, bir kenarın diğer iki kenarın toplamından daha uzun olamayacağını biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz. Fark etmez, bilmiyorsanız da bir düşünün. Eğer bu kenarın daha uzun olmasını istiyorsanız, bu kenarı bu ucundan dışarıya doğru ittirebilirsiniz. Yani B vektörünü değiştirerek C vektörünü uzatabilirsiniz. Mesela B vektörü bu olursa, C vektörü bayağı uzun olur. Ama yine de diğer iki kenarın uzunluklarının toplamından kısadır. Üçüncü kenarın uzunluğunun, diğer iki kenarın uzunluklarının toplamına eşit olması için, bu iki vektörün aynı yönde olması gerekir. A vektörü bu şekilde ise, B vektörünün yönünü değiştirmeniz, ya da A ile aynı yönde olan bir B vektörü oluşturmanız gerekir. İşte ancak bu durumda, C vektörünün büyüklüğü, A ve B vektörlerinin büyüklüklerinin toplamına eşit olur. Kısacası, toplam vektörü, maksimum büyüklüğünü ancak ve ancak vektörler aynı yöndeyken alır. Evet, buraya, aynı yönde olmaları gerekir, diye not düşebiliriz. Peki ya bu? Az önce gördüklerimize dayanarak, bunun imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Nedenle tekrar edelim. Bir üçgenin bir kenarının uzunluğu, bir kenarının uzunluğu, hiçbir zaman diğer iki kenarın uzunluklarının toplamından büyük olamaz. Bir de şu senaryoya bakalım. Toplam vektörün büyüklüğü, bu iki vektörün büyüklüklerinin toplamından küçük olsun. Olabilir mi? Tabii ki. Zaten hemen hemen her zaman durum budur. Bu, vektörlerin aynı yönde olmadığı her durumda doğrudur. Mesela birisi, böyle bir vektör çizse, daha düz çizmesi gerekirdi. Bir tane de böyle. Bu iki vektörün yönleri aynı olmadığı için, toplam vektörün büyüklüğü, bu iki vektörün büyüklüklerinin toplamından küçük olur. Eğer bu vektörün büyüklüğü 5, bunun da 3 ise, toplamları, ne olacağını hemen gösteriyorum, şöyle kopyala, yapıştır, bir saniye kesip yapıştırayım, görüntü kirliliği olmasın. Kes, yapıştır, bu durumda toplam vektör bu ve büyüklüğü de 5 artı 3'ten yani 8'den küçük olur. Büyüklüğün maksimum değeri olan 8'e ulaşmasının tek yoluysa bu iki vektörün yönlerinin aynı olmasıyla mümkündür.